Merhabalar. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ben kısaca kendimi tanıtayım. Ee, Adım İpek Heykel Bölümü mezunuyum. 2008 yılından beridir de sürekli böyle aktif olarak iş üretiyorum. Ee, Öncelikli olarak resim eğitimi aldım, sonra heykel eğitimi aldım. Ee, stüdyo muhasırcısı bir 1,5 senedir çalışıyorum aktif bir şekilde. Ee, biraz böyle workshoplarımız hakkında konuşayım, bahsedeyim. İnsanlar gelip burada e, hem kapalarını dağıtıyorlar, hem de içerisinde neşerlikleri stresi atıyorlar. Bugün yapacağımız eserden bahsedelim biraz. E, aslında zor bir eser değil. Yaptığımız bütün eserler, geometrik formları bir araya getirerek yaptığımız eserler. E, onun dışında yaptığınız işi aynı gün içerisinde alıp götürebiliyorsunuz. 2,5 saat bir sürede yapıyorsunuz. Ben e, zaten nasıl yapılacağını anlatıyorum ders içerisinde. Sizler e, beni takip ederek yapıyorsunuz, e, sonrasında alıp götürebiliyorsunuz. sonra boyama aşamaları oluyor, severseniz, isterseniz. E, onun için böyle keyifli bir ortam. E, istediğiniz kadar konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Sadece dersten bahsetmiyoruz, birçok şeyden de konuşuyoruz. Güzel, keyifli. Herkesin öyle gelmesini tavsiye ederim. Fazla vaktinizi almadan, kısaca bir malzemeyi tanıtayım. Neyi ne şekilde kullanacağız bu görevi, ondan sonra dilerseniz başlayalım. Şimdi önünüzde gördüğünüz şimdedefe ahşaplar var. Bunları biz heykelde kaide diyoruz. Ve yapacağımız işleri de e, bu kaidelerin üzerine yapacağız. Götürürken de yine bu e, tahtalarla, kaidesiyle beraber götüreceksiniz işlerinizi. Onun dışında şöyle kilerin kıvamını anlama amaçlı. Belki şöyle bir koparabilir mi acaba? Şöyle bir manacıkla yalanıp kıvamına bir bakalım. Şimdi bunu yaptırmanın bir amacı var. Bu killer bizim e, heykelde kullandığımız saf toprak ee, ama şöyle bir dezavantaj var. Şimdi bu kıvam... Işte, yani kulak memnisi kıvamında olmak durumunda diyebilirim. Şöyle aldım tahtamın üzerinde. Şöyle yuvarlayalım. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi eser ayakta durduğu için... E, biraz kalın yaparsanız sevinirim. Çok ince bir şeyin böyle e, ayakta durması sıkıntı olur. zaten yanlarla eklemeler yapacağımız için... Biraz kalın yaparsanız oh, süper olur okay. arkadaşlar. Taban kısımlarını mutlaka şöyle vurup ki ayakta durabilsin. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, o yaşamaz. Öyle yaşamayacak. Onun biraz daha ama kalınlaşması lazım. Evet. Onun kalınlığı iyi ama biraz daha uzayabilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> istediğimiz kilo olsun elim ya. Şöyle bıraktım. Ha şöyle bakalım. İşte biz burada paylaşımcı olmayı da açarsak. <gülüyor> eee gövde uçlarına eklersek boyu, boyu uzar. Eee üstüne eklersek kalınlaşır. Biraz daha uzamasını istiyoruz. Uzayacak ama bu sefer de o eni şey olacak ince kalacak uzatırsak. O yüzden şu an hem elini hem de şu uç kısımlarını falan eklemek gerekiyor. Yaşayabilir. Biraz daha kalın yaparsak yaşar diye bu deniyorum. <gülüyor> <Yaşayabilir. gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım! <gülüyor> <gülüyor> Zirveden! <gülüyor> silmete bırakın siz onu. Malzemeden sıkışıp sıkken de diyor. <gülüyor> Çok <gülüyor> kötü. Yok yok, merak etmeyin. Hemen tabanına bir şey yapacağız zaten. Bir kontrol edelim bakalım. Bunda sıkıntı yok bu arada. Yine ince uçlu modelaj kalemiyle bu çizdiğim şeyin üzerinden şöyle bastırıyorum. Çizimlerin üzerinden böyle kalıp gibi çıkıyor. Yani bir, bir, şöyle bir Sonra bu sefer bu işi alıyorum. Bu noktada isterse denizleyin, ondan sonra kendiniz yaparsınız. Bir tanesini şöyle koydum, yerleştirdim. İkincisi şuraya gelecek, üçüncüsü de şu tepeye gelecek. Üçüncü bayağı küçük olursa çok güzel olur hem size sıkıntı çıkartmaz. ama şu ikisi e, dedim ben bu en büyük ikisi orta boyut üçüncü en küçük dedim boyutlar siz karar veriyorsunuz tabi ama e, biraz kolon olmasında ben e, sizlerden rica ediyorum daha iyi yapıştıracaksanız en büyük ol. Şimdi ben ikinci parçayı yapayım. Aranızda sigara yaşan var mı bu arada? Evet. Çok güzel, küllük yapabilirsiniz dersi bitince. <gülüyor> İzin veriyorum. Aa süper! <gülüyor> yani bunu bunu yapabilirsin. Dedim ki, sen bayağı sigarayı seven bir insansın. Bayağı e, şey yap, saksıyı küllüye çevir. Öyle yaptı, küllük yaptı saksiyi. Sonra yetmedi bir tane daha küllük <gülüyor> <gülüyor> yaptı. O gün, e, bu da herkes küllük yaptı, saksiyi yapamadık yani. Bir saksıyı yapam <gülüyor> bende bir şey. yani. yani işte üçten göz, üçten burun, üçten ağız yapmak durmadan İlk önce gözlerle başlayabiliriz. Şimdi şöyle bir parça yaptım. Yine ince uçlu bir modelaj kalemiyle ama <gülüyor> e, şöyle bademe benzer bir form çizsesiniz şöyle bir şey. Kalıbına aynen eee öyle güzel olur. Çok ince olmasın. Çünkü bunları da yapıştıracağımız için. Buralar e, bu aşama daha doğrusu biraz e, kanser edebilir. <gülüyor> ...yapıştırma aşaması. O yüzden yine birazcık kalın olabilir. Tabii bunlar kadar kalın olması. Bunlar kadar olması. Şöyle badem şey, çizdim. Yine aynı mantıkla çıkartıyorum. Yapıştırıyorum. Bu bahsettiğim olay hem burunda yapacağımız şey hem dudakta hem de gözler. Yani şu an bütün aşamaları anlattığım gibi bir şey. Ama tabii ki işte gözle, burunda değişiklikler falan yapabilirsiniz. Kendinize bir şeyler katabilirsiniz atıyorum bir bakalım, e, gözleri yapalım. Tabii ki üçünün de boyutları farklı olacak. Burun içinde yine aynı mantıkla şöyle bir şekil çiziyoruz. Yani üst taraf daha dar, aşağı doğru genişleyen. Nasıl? Ne? <gülüyor> Şeklendik mi? Evet. Tamam. Şöyle bir şekil. Küçükler Bu kadar çık. Yani ben sadece göstermek amacınıza kadar çizdim ama ben tabi boyutlar değiştiği için. 3 ee, tane farklı bildiğinden e, farklı boyutlarda olan. Eee bunu ne Gelirken aklımızda hiç böyle bir ürünleri çıkartabileceğimiz, daha sonra bu kadar güzel başyapıtları, böyle güzel bir anlatımla bu şekilde dönüştürebileceğimizi hiç hayal etmiyorduk. Yani günün sonunda ben <gülüyor> ülke geldim diyebiliyorum ve gerçekten çok güzel şeyler çıktı, sonuçlar çıktı. Onun için öncelikle hocamıza teşekkür ederiz. Daha sonra bu sınıftaki arkadaşlarımıza güzel bir ortam oluşturdukları için teşekkür ederiz. E, bugün yine dediğim gibi keyifli bir ders oldu. Benim için e, gelenler için de aynı zamanda e, bilmiyorum böyle yararlı oldu hem keyifli oldu. E, yani en azından ben öyle düşünüyorum. E, çok sevindim bugün de e, böyle keyifli bir ders olmasına. Hatta gelenler de böyle işte bu Hicaz Dışı'yı çok sevdik falan filan dediler. E, ne mutlu bana. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın.